Yalçın Bey'de eski bir çiftçimiz. Derli bir çiftçimiz. Bu şarabasını inşallah <gülüyor> seyredildik de canlandırıyoruz. <gülüyor> İsmail, bahçe Kıtmız közden olup eskiden Kıtmız biliyorsunuz. Bakın bize seyredildik İnşallah. Inşallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siyirt Sebzecilikle Canlı Canlanıyor Projesi ile Siirt Sebze Üreticilerimize 268 bin adet sertifikalı fidan fide dağıtım programını gerçekleştiriyoruz. Elimizde katma değeri yüksek olan sebzecilik üretimini yaygınlaştırmak. İlimizin büyük oranda dışa bağımlı olduğu bu sektörde vatandaşlarımızın taze ve ekonomik gıdaya kolay ulaşmasını temin etmek, değerli sulanabilir arazilerde kat yüksek tarımsal ürünlerin ekimini sağlamak ve teşvik etmek amacıyla Siirt Tarım Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Siirt'te sebzecilikle canlanıyor projesi bugün itibariyle hayata geçirilmiştir. Projenin finansmanı Tarım Orman Bakanlığı Bilgisayar Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen tarım alanlarının kullanımının etkinleştirilme projesi kısa adı TAKEP kapsamında desteklenmektedir. Proje tutarının %75'i olan 600 bin lirası bakanlığımız bütçesinden, %25'i olan 200 bin lirası çiftçi katkı payı olmak üzere toplamda 800 bin lira şeklinde uygulanmaktadır. Elimizde yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze ekimi yapılmaktadır. Proje ile İlimizde toplamda 216 dekar alanda kullanılmak üzere 268 bin adet sertifikalı füde 105 sebze üreticimize teslim edilmektedir. Dağıtımı yapılan 63 bin adet domates, 71 bin adet biber ve 134 bin adet patlıcan fidesi sertifikalı F1 tohumlarından üretilmiş yüksek kalite ve pazar değeri olan çeşitlerden seçilmiştir. Uzun yıllar önce sebze üretim merkezi olan ilimiz tekrar önemli bir sebze üreticisi olması için üreticilerimiz ve sektör desteklenecektir. Ben Siirt Portağan Toytepe köyünde çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, bu proje, bu proje millet olmasını diliyorum. Çok güzel oldu bu proje. Ee, bir döneme başvurduk. Biz bir döneme bin tane pile verildi. Allah'ın izniyle ekeceğiz. Daha önceden mesela e, Mersin olsun. Antalya'dan gel, geldiği için nakliye ücreti falan pahalı olduğu için inşallah biz ekeceğiz. İnşallah milletimiz de ucuza yiyecek. Maliyetler yükseldiği için devletin desteği de çok iyi oldu. Normalde piyasada alsak 4-5 milyona şu an yani %75'li olduğu için çok iyi oldu. Hayırlı olsun. Devletin sunduğu bu projeler gerçekten çiftçiyi mutlu ediyor. 10 bin liralık fide alacağın yerde 4 bin liralık fide şu anda almış olduk. Yani Gerçekten bu fayda katkı oldu bize yani. Bu tür konularda gerçekten yardıma ihtiyaç var çiftçilerin. Tamam. Ağır domates ondan sonra. <gülüyor>